Başlıyor. Dolar 17,93 şura, 18,26 altın, 1022,99 borsadaki noktayı düzeyli ve bitcoin 22.874 de günlük serişle kapattılar. Şehit babası İmam Cami'ye ziyaret eken turistlere şakır şakır İngilizce konuştu. Fenerbahçe'yi yıkan haber Peria Merlok ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı. Süperlik takımlarının yeni sezonun gelirleri ortaya çıktı ve Kazanışlar dört büyükleri tatmin etmeyecek. İyi Parti lideri soru soran genç kız yüz ifadesiyle dikkat çekti. Arkadaşların elini tutarak dinledi. Yargının incisi Ece Yüksel Çocukluk Aşkı Martin Wurz ile dünya evine girdi. 150 bin Toki Sosyal Konut projesiyle ile ev sahibi olmak isteyenler dikkat peşinat belli oldu. Gözüne cisim kaçan genç üç gün boyunca gezdiği hastanelerde bir şey yok cevabını almasın ardından şifayı torunucuda buldu. Hilal C.B.C.'nin meme kanseri olduğunu açıkladı değerli izleyenler. Galatasaray transferde adeta şov yapıyor. Şimdi de Chelsea'nin Yıldız Policis'in peşinde. Oyuncu Arda, Arda Kural bir mekan işletme işletme işletmeyi darp ettiği gerekçesiyle göz altına aldı değerli izleyenler. Ve bu haberimize günü özelen sonuna geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın.